Gençler selamlar ben SML hoca SML hoca matematik kanalındasınız arkadaşlarım 2023 ayete kampına kaldığımız yerden son sürat devam ediyoruz Kırmızı testte kaldık larç testte füze testte kaldık arkadaşlarım ikinci dereceden denklemler konusunun larç testini çözeceğiz Bu videoda sayfa numaralarını hemen sizlere hatırlatayım 32 ve 33 numaralı sayfalarda kaldık sevgili arkadaşlarım Burada toplam 12 tane sorudan oluşan bir Large testimiz var ve bunu çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu sorular bizi bize biraz terletebilir. İçlerinde çok az işlemle çıkabilen sorular da var ama bu işlemleri yapabilmek için de soruyu çok net biçimde anlamamız gerekiyor. İyi idrak etmemiz gerekiyor. Bu yüzden bizi biraz terleten bir test olacaktır. Umarım sen çözerken zorlanmışsındır. Çünkü amaç bu zorlanman. Biraz beynimizin devrelerini yakmamız gerekiyor arkadaşlarım. Eğer Yakabildiysek bize ne mutlu demek ki amacına ulaşmış demektir Evet Hazırsanız sevgili arkadaşlarım Videoyu beğendiyseniz abone de olduysanız Videomuza geçelim mi Hadi bakalım Şöyle kamp kitabımızı kenara koyalım Ve videomuza geçelim Dilerseniz ilk sorumuzu çözerken de şöyle yaklaştıralım ve sevgili arkadaşlarım şöyle AYT'yi de şuraya çok güzel değil mi şu yazı stili ya şuradaki AYT'yi de oraya monta edelim kırmızı bölgeye ve ilk sorumuzu okuyor. X kare artı 2X artı A kare artı B kare eşit 0 denkleminin kökleri sevgili arkadaşlarım neymiş bakın kök 2A ve kök 2B'miş. Buna göre A artı B toplamı hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle denklemin bizim kökleri kök 2A ve kök 2B'ydi bunu sakın unutmayalım. Burada sevgili arkadaşlarım madem öyle köklerin çarpımı bu kökleri çarparsanız kökü 2 kere kökü 2 yapar. A kere de AB gelir. İşte bu neyi eşitmiş arkadaşlar? A kare artı B kareyi eşitmiş. A kare artı B kare. Neden? Çünkü C bölü idi kökler çarpımı. Şimdi biz 2 AB'nin A kare artı B kare olması gerektiğini bulduk. Buradan ben 2 AB'yi bu tarafa gönderirsem A kare eksi 2 AB artı B kare eşittir 0 kalacaktır ki sol taraf Aslında tanıdık bir ifade ne neyin e, karesi a eksi B'nin karesi eşittir 0 oldu Demek ki burada a kesinlikle ama kesinlikle B'ye eşitmiş şimdi a'nın B'ye eşit olması gerektiğini bulduk a B'ye eşitken sevgili arkadaşlar. burada köklerimiz neydi kök 2a ve kök 2 B'ydi yani Madem öyle ben bu iki kökede kök 2a'ya Kök 2A diyebilirim çünkü AB'ye eşitti. Köklerin toplamı ne yapar? 2 kök 2A yapar. Şimdi kökler toplamı bu. Tamam güzel, hoş. Fakat biz kökler toplamı formülünü de biliyoruz. Eksi B bölü A. Eksi B'miz eksi 2 bölü A'mız da 1. Demek ki burası ne olacakmış? Eksi 2. Artık arkadaşlar A sayısının eksi 2 bölü 2 kök 2 olduğunu söylemeye lüzum bile yok. Ama biz yine de yazalım. 2'ler gitsin. Burayı da kök 2 ile genişletelim. Üst taraf eksi kök 2 bölü alt taraf 2 oldu. Bu da bize a'yı verdi. Şimdi arkadaşlar a buysa e tabi doğal olarak b de odur. Çünkü biz a'nın b'ye eşit olduğunun olması gerektiğini bulmuştuk. Madem öyle a buysa b de eksi kök 2 bölü 2'dir dedik. İkisini toplarsanız eksi 2 kök 2 bölü 2 gelecektir. Kök 2'ler giderse pardon 2'ler giderse cevabımız Eksi kök 2 olur. Yani cevap D, seçene D seçeneğinde verilmiştir diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Geçtim 2'ye. A ve B sıfırdan farklı iki gerçel sayı olmak üzere. 3x kare artı A eksi 3x eksi 3B artı 3A eşit sıfır denkleminin köklerinden birisi A eksi B olduğuna göre B bölü A oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şöyle diyelim mi? Benim bir köküm A eksi B. Diğer kökümde bilmiyorum soru işareti Ama bu köklerin çarpımı Sevgili arkadaşlarım c bölü a'dan Bakın c burası Yani 3a eksi 3b Bölü 3 arkadaşlarım c bölü a Şimdi 3a eksi 3b'yi 3'e bölerseniz Kökler çarpımı a eksi b gelir e Benim zaten bir köküm a eksi b idi Diğer kökte bunu çarpınca Sonuç a eksi b geliyorsa Demek ki diğer kök kesinlikle birdir Çok güzel Şimdi bir köküm A eksi B, diğer köküm de 1. E ben bunları toplarsam A eksi B artı 1 gelecektir. Bu da bana kökler toplamını verir. Peki ben kökler toplamını başka nasıl bulabilirim? Kökler toplamı formülünden yani eksi B bölü A'dan. Şunun eksilisi 3 eksi A bölü A'sı da 3 arkadaşlar. İçler dester çarpımından 3 A eksi 3 B artı 3 eşittir. 3 eksi A gelecektir. Buradan dikkat ettiyseniz. Şuradaki artı 3 ve buradaki artı 3 birbirini götürür. Eksi A'yı bu tarafa gönderdiniz ve eksi 3B'yi bu tarafa gönderirseniz 4A eşittir. 3B olması gerektiğini de pek tabi bulabiliriz. Şimdi bize sorulan şey B bölü A'ydı. Arkadaşlar ben burada 4A eşittir 3B'yi buldum ya A'yı artık 3K seçersem B'yi de 4K seçmek zorundayım. O halde A gördüğüm yere 3K. B gördüğüm yere 4K yazarsam doğru cevap 4K bölü 3K'dan 4 bölü 3 olacaktır. Yani cevabımız C seçeneğini verilmiştir diyebiliriz. Evet devam ediyorum. Üçüncü sorumla 2X kare artı X'in karesi 36X kare 18X artı 45 eşit 0 denkleminin kökler toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi bu soruya iki farklı e, çözüm getirebiliriz. Şunu şöyle ayıralım. İkinci Çözüm işe yarar mı bilemeyiz. Bakacağız. Tamam. İşe yararsa o çözüm de çok kısa bir çözüm olarak kafana yaz gitsin. Şimdi ilk çözümümüzü yapalım. Bakın arkadaşlar burada 2x kare artı x var. Bunun karesi var. Peki. Şu kısma bakıyorsunuz. 18 18 parantezine alırsak eğer biz burayı 2x kare artı e, x gelecektir arkadaşlarım. Artı bir de dışarıda 45'imiz var. Bakın şimdi ben bunu 2x kare artı x'in karesi daha sonrasında eksi 18 parantezinde 2x kare artı x dedim artı bir de 45'imiz var eşittir 0 geldi dikkat edin şu ikisi birbirinin aynısı o halde ben bunlara a dersem buraya da a dersem a'nın karesi geldi bakın a kare eksi 18a artı bir de 45'imiz mevcut oldu eşittir 0 şimdi a'yı bulabiliriz biz buradan şu şekildeki ben burayı a ve a diye açarım. Burayı da sevgili arkadaşlarım 45'i çarpımları 45 toplamları eksi 18 gelecek biçimde nasıl ayarlayıp açabilirim? Tabii ki eksi 15 ve eksi 3 olarak düşünürüm. Çarpımları 45'tir toplamları eksi 18'dir. Demek ki a sayısı ya 15'miş ya da a sayısı 3'müş diyeceğiz. Bu bir. İkincisi a dediğimiz şey neydi? 2x kare artı x'i değil mi? Bakın 2x kare artı x ya 15'miş ya da 2x kare artı x. Eşittir 3'müş çünkü a 15 veya 3 demiştik. Artı 15'i ve artı 3'ü bu tarafa gönderirseniz 2x kare artı x eksi 15 eşittir 0 ve 2x kare artı x eksi 3 eşittir 0 gelir. Şimdi kökler toplamı sorulmuş ya soldaki denklemin de kökleri benim köküm olacak sağdaki denklemin kökleri de benim köküm olacak. O halde soldaki denklemin kökler toplamını bulurum ki kendileri eksi 1 bölü 2'dir. Sağdaki denklemin kökler toplamını da bulurum eksi b a'dan ki burası da eksi 1 bölü 2'dir. O halde köklerimizin toplamı eksi 1 bölü 2 artı eksi 1 bölü 2'den eksi 1'in ta kendisi yapar. Yani 3 sorumuzun cevabı b seçeneği olur. Peki hocam şimdi sen bana söyle. Bunun daha kısa bir çözümü var mıydı? Hadi gelin birlikte bakalım. Arkadaşlarım öncelikle diyoruz ki. Burada şunun karesini bir açın bakalım. 4 çarpı x üzeri 4 artı. 2 çarpı birinci çarpı ikinci şimdi birinci ikinciyi çarparsanız 2x küp gelir bunu bir de 2 ile çarparsanız 4x küp olur Daha sonrasında da ikincinin karesi yani x'in karesi eksi- 36x kare eksi- 18x artı 45 eşittir 0 bakın arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerde kökler toplamını nasıl buluyorduk eksi B bölü a ile buluyorduk bu 3 dereceden denklemler için de 4 dereceden denklemler için de geçerlidir Yani sen ee, en büyük kat terime a ondan bir küçüğüne de b dersem eksi b bölü a yani eksi 4 bölü 4 bize cevabı verecekti doğru cevabımız eksi 1 olur sevgili arkadaşlarım yine cevap b seçeneği olacaktı. Evet dördüncü sorumuza doğru geçelim arkadaşlarım. Dördüncü sorumuzda bize i sayısının sanal sayı olduğunu vermiş z artı 2 artı 3 i eşittir z'nin eşleniği çarpı 2 artı 3 eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısı için bu z'nin real kısmından imajiner kısmını çıkardığın takdirde bu fark kaça eşittir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle z karmaşık sayısına sevgili arkadaşlarım biz a artı ib diyelim. O halde z'nin eşleniği olan karmaşık sayı a eksi ib olacaktır. Burada z'yi yerine yazarsanız a artı ib artı 2 artı 3i dedim. Eşittir diyoruz. Karşı tarafta a eksi ib var. Bu a eksi ib'yi birazdan 2 artı 3i'nin üzerine dağıtacağız arkadaşlarım. A artı İB artı 2 artı 3'yi dedim. Bakın şimdi dağıtmaya başlıyorum. A sayısıyla 2'yi çarptınız. 2A. Aynı A sayısıyla 3'yi çarptınız. 3A'yi yaptı. A ile daha doğrusu, daha doğrusu eksi İB ile 2'yi çarptınız. Eksi 2B'yi yaptı. Ve eksi İB ile üç i'yi çarptınız. Ne geldi? Eksi 3B'yi kare. Şimdi bakın eksi 3B'yi kare geldi ya. İ kare neydi arkadaşlarım? İ kare eksi 1'di. Daha sonrasında 2 kare eksi 1 ise şurayı ne yapacaktır? Artı yapacaktır. Güzel. Şimdi sol tarafta reel kısımlar. A ve 2 var. İ'siz kısımlar. A artı 2. Peki sağ tarafta iyisiz kısımlar. 2A ve 3B var. Demek ki bu eşittir. 2A artı 3B diyeceğiz. Buradan A'yı sağ tarafa fırlatırsak eğer. 2 eşittir. A artı 3B yapacaktır. Bu cepte. Tamam aldık dikdörtgen içerisine. Bu artık bizim cebimizde. Peki bir de dikkat ettiysen iyili kısımlar var sanal kısımlar. Bakın burada 3 ve B var. O halde B artı 3 diyorum eşittir. Peki sağ tarafta neler var? 3A ve 2B var. 3A ve eksi 2B var ona dikkat. 3A eksi 2B dediniz. Ben buradaki B'yi bu tarafa gönderecek olursam 3A eksi 3B'nin de 3 olması gerektiğini hatta a eksi b'nin de sevgili arkadaşlarım hatta buna gerek var mı gerek yok şöyle diyelim direkt biz artık bunu bulduk ya pekala ben diyorum ki şunu şuradan alayım hop şuraya koyalım daha doğrusu şöyle yazalım yeni baştan yazalım a artı 3b yan taraftan getiriyorum eşittir kaçtı 2 hadi biraz toplayalım burayı eksi 3b ve artı 3b birbirini götürür 4a eşittir kaç gelir 3 artı 2'den 5 gelir o halde a kaçtır arkadaşlarım a 5 bölü 4'tür hayırlı uğurlu olsun a'yı bulduk Bu a dediğimiz şey neydi z'yi biz a artı b seçmiştik ya a dediğimiz şey z'nin reel kısmıydı yani şurası O halde burası 5 bölü 4'müş arkadaşlar şimdi bunun imajiner kısmını bulmak kaldı yani b'yi bulmak kaldı b imajiner kısımdı O halde arkadaşlar 5 4'ü yerine yazacağım bakın 2 eşittir a artı 3 b'ydi ben diyorum ki 2 eşittir 5 bölü 4 artı 3B. Şimdi bu 5 bölü 4'ü bu tarafa gönderirseniz 2 dediğimiz şey 8 bölü 4'tür. 8 bölü 4'ten 5 bölü 4'ü çıkardınız ve bunu 3B'ye eşitlediniz. Burada 8'den 5'i çıkardınız 3 bölü 4 eşittir 3B ise her iki tarafı 3'e böldünüz. B eşittir 1 bölü 4 geldi. Yani bizim imajiner kısmımız da 1 bölü 4'müş. Burası da 1 bölü 4 ise 5 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkarın bakalım. 4 bölü 4. E hocam şıklar da varmış. Neymiş? Bilmiş arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği olacaktı 4. sorumuz. Evet devam ediyorum 5. sorumla. x kare eksi x eksi 3 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle arkadaşlarım. Burada kökler hakkında yorum yapmamızı istiyor sorunun ışıkları bizden. Biz de o halde bu yorumu hakkıyla ona teslim edelim. Buyur kardeşim diyelim. Tamam. Şimdi. Ne olacak ne bitecek bir bakalım benim iki tane köküm olacak x1 ile x2 bunların çarpımları arkadaşlarım bakın burada eksi 3 ve bunların toplamı x1 artı x2 eşittir eksi ee, eksi 1 bölü 1'den 1 yapacak arkadaşlar yani benim kökler çarpımım negatif kökler toplamım da pozitif o halde şunu söyleyebilir miyiz kökleri toplayınca pozitif geliyorsa çarpınca negatif geliyorsa bu köklerin işaretleri birbirinden farklı yani iki kökte negatif olmasına imkan yok Aynı A şıkkındaki gibi iki kökün de pozitif olmasına imkan yok İki kökün de birbirine eşit olmasına gerek, e, imkan yok çünkü ikisi de negatif Veya ikisi de pozitif olacaktı o halde Cevabımız ne olacak? B veya D olacak Bakalım hangisi? Şimdi arkadaşlar Burada eğer ki Köklerin toplamı pozitifse Ve X1 sayısı Aynı D şıkkındaki gibi Sıfırdan bu da X2'den daha küçükse Yani X1 negatif X2 pozitifse ee, ve köklerin çarpımının eksi 3 olduğunu biliyoruz Kökler toplamının pozitif olabilmesi için Demek ki x2'nin mutlak değerinin x2'nin ya da direkt Çünkü x2'nin mutlak değeri zaten ne olacak arkadaşlar ee, Pozitif olacak çünkü x2'yi pozitif kabul ettik Olsun yine de x2'nin mutlak değeri x1'in mutlak değerinden daha büyük olmalı ki Toplamları pozitif gelsin x2'nin mutlak değeri de x2'nin ta kendisidir x2 büyüktür x1'in mutlak değeri diyeceğiz o halde D şıkkı kesinlikle ama kesinlikle doğrudur. Doğru cevabımız Denizli'ydi sevgili gençler. Devam edelim mi 6. soruya? A, B ve C gerçel sayılar olmak üzere. X kare artı 2, ax x artı 10 eşit 0 denkleminin kökleri. C eksi i. Bakın çok güzel soru. ÖSYM ben olsam. Tamam çok büyük bir şey oldu ama. Ben ÖSYM olsam. Aha bu soruyu. Her sene karmaşık sayı sorusu çıkıyor ya, Aha bu soruyu sorarım. Evet köklerimiz c-i ve 3 artı b-i'miş. Buna göre a artı b artı c toplamının sonucu sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ben a b c'nin gerçel sayılar olduğunu biliyorum ya. Buna demek aslında e, buradaki şuradaki a reel sayı ise bir de reel sayı on da reel sayı. Demek ki sevgili arkadaşlarım kat sayılarımız Katsayıları reel olan bir e, denklemin köklerinden birisi bir karmaşık sayı ise, diğer kök onun Neyi oluyordu? Eşleniği oluyordu değil mi? Çok güzel. O halde c eksi i'nin eşleniği nedir? C artı i'dir. Yani benim bir köküm c eksi i'ymiş. Diğer köküm 3 artı b iymiş. O halde şu kök şuna eşit olacak. Yani C kesinlikle 3'tür. Ve sevgili arkadaşlarım, bunun katsayısı kaç 1 değil mi? O zaman b' de kesinlikle 1'dir. Benim bir köküm, C 3'tü ya hani. Şurada yerine yazarsanız 3 eksi iyiymiş. Diğer köküm de o zaman 3 artı iyiymiş. E çok güzel. bc'yi C'yi artık biliyoruz ya biz. Aha burada bak onları kaybetmeyin. B burada C burada. Peki hala A'yı nereden bulacağım? Kökler toplamı değil mi? Kökler toplamı. Hadi bunları toplayalım. Kökler toplamını bulursanız eğer arkadaşlarım eksiyle artıyı birbirini götürür 6'dır. Kökler toplamımız formülünü kullanırsak eğer eksi 2A bölü 1 yani eksi 2A Eşittir kökler toplamını verecek yani 6'yı. O halde A kaçtır? Tabii ki eksi 3'tür. A'yı da bulduk bakın. Şimdi A artı B artı C demiş ya. A ile C'nin toplamı zaten 0 yapacaktır. Doğru cevap direkt B'den gelecek. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Ve devam ediyoruz son sürat. 32. sayfayı bitirdik. 33. sayfaya geçiyoruz. 7. sorumuzu çözeceğiz ama onu çözmeden önce şöyle. Eğer senin de sayfan böyle izle ki kara kale kalemle daha da güzel oluyor biliyorsun. Hani o kalem, kalem kağıdı dokunma hissiyatı var ya O çok güzel oluyor Ve biraz da sildiysem falan böyle bir hava katıyor Çalışmış hissiyatı uyandırıyor Güzel bir gaz oluyor bizim için Eğer senin de sayfan böyle dolu doluysa sana helali hoş olsun Evet devam 33. sayfa 7. soru Şimdi tabi bütün Yazarlar bu roman yazarı olur, kitap hangi kitabı yazıyorsa yazsın, bir dergi bile yazıyorsa mutlaka ama mutlaka böyle yazar kendinden bir şeyler de verir olaya. Ee, burada da tabii soruyu yazarken yani ne isim yazayım diye düşünürken hem kendi ismimi İsmail hem de kardeşimin ismini yazdım. Buna da oradan eğer bu video bir gün denk gelirse ona çok çok selamlar. Seni çok seviyorum güzel kardeşim. Evet İsmail elindeki bir miktar kağıda. Her kağıdın ön ve arka yüzlerine ardışık sayılar gelecek şekilde doğal sayılar yazıyor. Daha sonra bu kağıtları bir deste haline getirip... ...kardeşi Burak'a bu desteden bir kağıt çekmesini söylüyor. Diyor ki şu şekilde tutuyor. Kağıtları açıyor. Diyor ki seçülen diyor. Desteden bir kağıt seç diyor. Peki o da seçiyor. Burak bir kağıt çektikten sonra aralarında şu konuşma geçiyor. İsmail diyor ki... ...çektiğim kağıdın üzerinde yazan sayıların çarpımı kaç diyor... Burak da diyor ki 506 Ben diyor çarpımlarımı söyledim O zaman toplamlarımı sen tahmin et diyor. Şimdi Buran desteden çektiği kağıt Üzerinde hem önünde Hem de arkasında ardışık sayılar yazıyor Yani mesela bir tanesi xken iken öteki ne oluyormuş x artı 1 mi oluyormuş Peki bu x ile x artı 1'in çarpımına Burak diyor ki 506 Pekala Toplamlarını da sen tahmin et Diyor abisine İsmail diyor ki toplamlar A mı diyor. Burak diyor ki sanırım hata yaptın. Cevap söylediğin sayının 3 katıydı çünkü diyor. Yani İsmail biraz eksik söylemiş. Bu konuşmaya göre A kaçtır diye sorulmuş. Şöyle yani İsmail'in yanlış şey, tahmin ettiği sayı soruluyor bize. Öncelikle arkadaşlarım X'i dağıtırsanız X kare artı X eşittir 506 yapacaktır. Ve buradan X kare artı X eksi 506 diyeceğiz. Eşittir 0 dedik. Şimdi burada sevgili gençler x kare ile e, x'in toplamından 506 çıkarınca sıfır oluyor. Bunu bu şekilde düşünmeyeceğiz. Bu bir aslında denklem artık ikinci dereceden denklem. x kare artı x eksi 506 eşittir sıfır. Bunu bizim çarpanlarına ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki ben bunu çarpanlarına nasıl ayıracağım? Öncelikle şöyle düşünelim. Çarpımları eksi 506 yapacak, toplamları da artı x yapacak arkadaşlar. Şimdi bu tarz iki sayı Bulacaksak eğer biz bu tarz iki sayıyı nasıl e, düşünmemiz gerekiyor? Mesela burada 20'nin karesinin 400 yaptığı falan düşünülürse 20 küsürlerde bir sayı olma ihtimali çok e, rahat, ardışık düşüneceğiz bu sayıları bir de. Bir de sevgili gençler dikkat ettiyseniz çarpımlarının son basamağı 6, çarpımlarının son basamağı 6 ise bu sayıların son basamaklarının 2 ve 3 olma ihtimalleri yüksek. Mesela 22 çarpı 23 gibi düşünsek. Acaba gelir mi? Gelin deneyelim. 23 kere 22. 2 ile çarptım 46. Tekrar 2 ile çarptım yine 46. Topluyorum. 6, 0 ve 5. Çok güzel. Bu şekilde yorum yürütün sınavda da. Tamam. Acaba hangisi olur diye düşünmeyin. Bu şekilde yorum yürütün. Pekala. 23 ve 22'ymiş. O halde sevgili arkadaşlarım ben diyorum ki. Artı 23'e eksi 22 diye ayırıp çarparsam eksi 506 gelir. Toplarsam da gördüğünüz üzere buradaki 1 gelir arkadaşlarım. O halde benim x sayım ya 22'ymiş ya da eksi 23'müş. Peki bu kağıtların üzerinde ne yazıyordu arkadaşlarım? Ön ve arka üzerinde ardışık e, doğal sayılar yazıyor bakın. Şu an oku bulamadım. Heh. Doğal sayılar yazıyor. Pekala o halde eksi 23 gibi bir ihtimal var mı? Artık öyle bir ihtimal kalmadı. Demek ki x 22'ymiş arka yüzünde de 23 yazıyormuş. Şimdi bunların çarpımının 506 e, bunların toplamının pardon çarpımının 506 olduğunu biliyoruz ya toplamları nedir arkadaşlarım 23 ile 22'nin toplamı tabii ki 45'tir. Şimdi normalde bunların toplamları 45 ama İsmail A demiş Burak da demiş ki hayır demiş sanırım hata yaptın. Çünkü demiş gerçek cevap yani 45 senin söylediğin sayının 3 katıdır demiş 3 katıydı demiş. O halde İsmail tabii ki 15'i söylemiştir. 3 katı da 45 doğru cevapta aslında bakarsanız. Doğru cevabımız B dedik ve geçtik 8'e. A B C dedik dörtgendir. Kırmızı, turuncu ve mavi bölgelerin alanları toplamı 28 birim karedir. Buna göre x kaçtır diye soruluyor. Öncelikle kırmızı bölgenin alanına bir bakalım. Bakın şurası x ise burası x'tir. Kırmızı bölgenin uzun kenarı 3x, kısa kenarı x'tir. Çarpımları 3x kare yapar. Geçtim turuncu bölgeye. Bakın burası 5, şurası 4. 4 kere 5, bu 4 buradan kaynaklı, bu 5 de buradan kaynaklı. 4 kere 5 20 yapar ve turuncu bölgenin alanı 20'dir. Şurası x 1 arkadaşlarım. Şurası da gördüğünüz üzere 8. Burası da x8'i 1'de. Demek ki buranın alanı da 8x-8 olacakmış. 8'i x8'i 1 ile çarptık. Ve bunların toplamının 28 olması gerektiğini söylemiş. O halde 3x kare artı 8x, bakın artı 8x. 8 artı 20 ne yapar? Artı 12 yapar. Artı 12 eşittir 28 dedim. Artı 28'i sol tarafa davet edelim lütfen. 3 x kare artı 8 x 12'den 28 çıktı. Eksi 16 kaldı eşittir 0 dedim. Şimdi burada bir güzel çarpanlarına ayırmamız gerekiyor ki. İkisi biz bulalım arkadaşlar. Burayı ben 3 x ve x'yi ayırayım. Burayı da sevgili arkadaşlarım. Artı 8 gelecek biçimde bakın. Artı 4'e 4 yazarsanız çarpımları eksi 16 gelir 3x ile 4'ü çarptınız 12x eksi 4 ile x'i çarptınız eksi 4x topladınız 8x bakın ortayı verdi o halde demek ki ben bu denklemi şu şekilde yazacağım düz bir şekilde toplayacağız 3x eksi 4 çarpı x artı 4 diyeceğiz ve eşittir 0 bakın ya burası 0'dır ya burası 0'dır o halde x kaçtır ya 4 bölü 3'tür ya da eksi 4'tür yalnız burada x dediğimiz uzunluk gençler bizim 1 Kenarımızın uzunluğu olduğu için e Burada x'in negatif olma gibi bir durum söz konusu değil Yani bir dikdörtgenin kenarı 4 birim olamaz değil mi O halde bu gitti arkadaşlar x kaçmış 4 bölüşmüş Bize zaten x sorulmuştu O halde cevabımız c seçeneğinin ta kendisiydi dedik Ve 8. sorumuzun cevabına Ceyhan dedikten sonra Devam ediyorum 9. soruyla x kare eksi x eksi 9 eşit 0 denkleminin kökleri aynı zamanda x küp eksi bakın 3. dereceden x küp eksi ax kare artı 2x artı 18 eşit 0 denkleminin de kökleridir. Buna göre a kaçtır diye soruluyor. Şimdi demek ki üst tarafta x1 ve x2 diye iki tane kök varsa bu x1 ve x2 kökleri işte bunun da kökleriymiş arkadaşlarım. x1 ve x2 diye iki tane kökü olacak. Tabi bir de 3. dereceden olduğu için bir kökümüz daha olması şart. Şimdi arkadaşlar. Üst tarafta x1 çarpı x2 kaç yapar? Eksi c, pardon c bölü a'dan eksi 9'dur. Peki x1 artı x2 kaçtır arkadaşlarım? O da eksi b bölü a'dan 1 gelecektir. Bunlar cepte. Bunda sıkıntı yok. Peki 3. dereceden denklemler için bir kökler toplamı bir de kökler çarpının formüllü olsa tadından yenmez mi? Olur, yenir ve hatta var olduğu için de yüksek ihtimalle tadından yiyemeyeceğiz. Bakın arkadaşlar. Şimdi ax küp artı bx kare artı cx artı d eşittir sıfır. Üçüncü dereceden denkleminin kökler toplamı eksi b bölü a'dır. Kökler çarpımı da eksi d bölü a'dır diyoruz. Hmm, burada farklı olarak eksi b bölü a'lar aynı top, kökler toplamında ama kökler çarpımında d bölü a'yı beklerken eksi d bölü a bizim kökler çarpımımız olacak. O halde gelin x1 çarpı x2 çarpı x3'ü bir bulalım biz bu denklemden. Eksi d bölü a yapacağız. Yani eksi 18 bölü 1'den eksi 18 diyeceğiz. Ve kökler toplamı olan x1 artı x2 artı x3 dediğimiz e, ise sevgili arkadaşlarım. Eksi b bölü a'dan bize a'yı verecek. Şimdi öncelikle şuraya dikkat ediyoruz. x1 çarpı x2'miz eksi 9'du. Yani şurası eksi 9'muş. Peki x3 ne olur o zaman? Eksi 9'da neyi çarparsam eksi 18'i verir? Tabii ki 2'yi. Bakın şu 2'ymiş. E ben x1 artı x2'yi de 1 bulmuştum 1 ile 2'yi toplayınca a'yı veriyormuş Yani doğru cevabımız 3 olacakmış sevgili arkadaşlarım Devam ediyorum 10. soruyla a, b ve c 0'dan farklı tam sayılar olmak üzere ax2 artı bx artı c eşit 0 denkleminin diskriminantı Aşağıdakilerden hangisi olamaz diyoruz arkadaşlar Pekala Normal şartlar altında bizim diskriminantımız neydi? b kare eksi 4 ac idi değil mi pekala şimdi b kare eksi 4 ac benim diskriminantım olacak dedik abc'nin sıfırdan farklı tam sayılar olması gerektiğini de yukarıda vermiş zaten bize şimdi öncelikle bizim burada dikkat etmemiz gereken şey şu bakın arkadaşlar burası 4 ac dediğimiz sayı 4'ün katı zaten peki örnek veriyorum burada b kare dediğimiz ifade en küçük sıfır olacaktır ve 0'dan siz burada 4'ün katını çıkaracaksınız. Burada arkadaşlarım b kare dediğimiz sayı 1'in karesinden 1 olabilir ve 1'den 4'ün katını çıkaracaksınız. Daha sonrasında işte e, karesel sayı olduğu için 2'nin karesinden 4 dört olur 4'ten 4'ün katını çıkaracaksınız. Daha sonrasında e, karesel olduğu için 3'ün karesi olabilir 9'dan 4'ün katını çıkaracaksınız. Veya 16'dan 4'ün katını çıkaracaksınız veya 25'den 4'ün katını çıkaracaksınız. Şimdi 4'ün katı 4'ün katı diyoruz da kafamızda güzelce canlanması için gelin buna 4 diyelim olmaz mı? E peki 0'dan 4'ü çıkaracağız. 4'ü çıkaracağız diyelim. 4'ün katı sonuçta. 4'ün katı herhangi bir sayıyı çıkaracağız. Peki yani 0'dan 4'ü çıkardığımız zaman yine 4'ün katı bir sayı yapar mı? Yapar. 1'den 4'ü çıkardığınız takdirde sevgili arkadaşlarım 4-3 gelir mesela örnek veriyorum. Eksi 3 geldiği için, eksi 3'e tekrardan 4 eklediğiniz zaman kalanın 1 olduğunu görürsün. Yani 4'e bölümünden kalan 1 olan bir sayı bulmamız gerekiyor. 4'ten 4 dört çıkardım. 0, 0 4'ün katıdır. 9'dan 4'ü çıkardığınız 5, 5 4'ün katından bir fazladır. 16'dan 4'ü çıkarırsanız sonuç 4'ün katıdır. 25'ten 4'ü çıkarırsanız sonuç 4'ün katından bir fazla gelecektir. 21 gibi bir sayı. E bunların tamamını böyle sıralayacak olursak, bakın bir 4'ün katı bir 4'ün katından bir fazlası. 4'ün katı, 4'ün katından bir fazlası. Yani 4'te bölümünden kalan 0, 4'te bölümünden kalan 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Yani bütün deltalar demek ki ya 4'ün katından sevgili arkadaşlarım bir fazla oluyor ya da tam olarak 4'ün katı oluyor. Ya da 4'te bölümünden kalan 0 oluyor ya da 4'te bölümünden kalan 1 oluyor. Her daim. O halde arkadaşlarım şıklarımıza bakalım. Bakın 4'ün katından bir fazla. O halde bu denklemin deltası 401 olabilir. 364. 4'ün tam katı. 289, 88 tam bölündüğü için, 289'un kalanı 1'dir, olur. 240'a bakıyoruz, 4'ün tam katıdır. 103 sayısının 4'te bölümünden kalan 3'tür. O halde 103 diye bir deltamız olamaz arkadaşlarım, abc0'dan farklı tam sayılar iken. Ve 11. soruma geçiyorum. x artı 2 bölü x eksi 3 eksi, 7x eksi 21 bölü x artı 2 eşittir 6. Denkleminin çözüm kümesinin elemanlarından biri hangisi olabilir diye sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlarım üst tarafta yani şurada 7 parantezin alırsanız x -3 geldiğini görürsünüz şimdi burası x artı 2 bölü x -3 Burası da 7x 3 bölü x artı 2 Yani eğer ki ben şurada dikdörtgen içerisine aldığım ifadeye a dersem şurası 1 bölü a'nın ta kendisi olacaktır O halde aya A'dan bakın şurası artı mıydı eksi miydi hemen sizlerin de görelim eksi A'dan arkadaşlarım 7 bölü a'yı çıkarınca Sonuç 6 oluyormuş. Burayı bir bileşik kesre çevirilmiş gibi a ile a'yı çarpıp 7 çıkaralım. a kare eksi 7 bölü a eşittir 6 diyelim. Ve buradan a kare eksi 7 eşittir 6a olsun. 6a'yı da sol tarafa davet edelim. Buyur edelim. a kare eksi 6a eksi 7 eşittir 0'dır diyelim. Buradan a'yı a ve a, a kareyi a ve a. Burayı da eksi 7'ye artı 1 diye açarsanız a eşittir 7 ve a eşittir eksi 1 olacaktır. Şimdi a'ları bulduk hayırlı uğurlu olsun fakat iş bitti mi bitmedi. İş hiçbir zaman bitmez matematikte. Neden? Çünkü a diye neye demiştik? Aha da buna. O halde diyorum ki bu x artı 2 bölü x eksi 3 ya 7'dir ya da x artı 2 bölü x eksi 3 eksi 1'dir. Şurada bir içler dışlar çarpma alırsanız x artı 2 eşittir 7x eksi 21 buradan 6x eşittir eksi 21. bu tarafa attım 23 ve x eşittir 23 bölü 6 gelebilir ki şıklarımızda var daha sonrasında bir de şuraya bakalım İçler dışlar çarpımı yaparsanız x artı 2 eşittir eksi x artı 3 diyelim eksi x'i bu tarafa attım 2x 2'yi karşıya attım 1 geldi x eşittir 1 bölü 2 de olabilirdi. E, ama olmadı. Neden olmadı sevgili arkadaşlarım? Şıklarda yok zaten olabilir diye sorulmuş. O halde cevabımız A seçeneği olacaktı ve son sorumuz. Evet gençler large testimizi de bitiriyoruz. Bir hatamız kusurumuz olduysa affola. Sanırım olmadı şimdiye kadar. M sıfırdan büyük ve N'de bir gerçel sayı olmak üzere. 3M x kare eksi 8N x artı 27N eşit 0 denkleminin kökleri M ve N'dir demişiz. Buna göre n bölü m soruluyor. Güzel soru. dikkat dinliyorsunuz. Kökler m ve n idi unutmayın. Şimdi kökler çarpımımızın m çarpı nedir o halde? Kökler çarpımının formülü c bölü a idi. Dolayısıyla ben 27n'yi yani c'yi a'ya yani 3m'ye böleceğim arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra m'nin sıfırdan büyük olduğunu da biliyoruz. Bunu da unutmayalım. n'nin sadece bir gerçel sayı olduğunu biliyoruz. Bunu da unutmayalım. Bakın m çarpı n eşittir. 27 ile 3'ü sadeleştirdiniz. 9 çarpı n bölü m yaptı. Dikkat edin burada n var. Burada n var. O halde arkadaşlar buradaki m buradaki 9 bölü m eşitmiş. m eşittir 9 bölü m dedik mi? Dedik. İçler dışlar çarpma yaparsanız m karenin 9'a eşit olduğunu görürsünüz. m 3'ten pardon 0'dan büyükse demek ki m kaçmış arkadaşlarım? 3'müş. 3 olamaz. m'yi bulduk biz. Şimdi gelin kökler toplamına. Ya da bakalım kökler toplamından ziyade m'yi yani bir kökü yerine yazıp da soruyu da çözebiliriz aslına bakarsanız. Ama kökler çarpım ve kökler toplamında da tabii gelebilir soru. Kökler toplamına bakalım hadi. Kökler toplamımız m artı ne? Yani m'miz 3'tü. 3 üç artı ne? Eşittir. Kökler toplamı ne gelir arkadaşlarım? Eksi b A'dan 8 n Bölü 3 m. Yani m kaçtı? 3'tü. O zaman 3 kere 3 gelir. Yani 9 gelir. Onu silelim oraya 9 yazalım. Şimdi gençler bir içler dışlar çarpmalalım hadi. 27 artı 9 ne? Eşittir 8 ne derseniz. 8 ne'yi bu tarafa 27 bu tarafa atarsanız. Ne eşittir eksi 27 gelecektir. Şimdi ne'yi bulduk mu? Bulduk. E, M'yi de biliyoruz artık. Bize neyi sormuş? N'yi M'ye böl demiş. Şimdi ne eksi 27 idi. M'miz de 3'tü. Bölerseniz eksi 9'u bulursunuz. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Evet. Yine sayfamıza şöyle birazcık uzaktan bakalım. Aynen eğer senin de sayfam böyle dolu doluysa ve bu testi hatası bir şekilde bitirdiysen helale hoş olsun diyelim. Evet arkadaşlarım sonraki videomuzda artık bu konuyu bitirdik ikinci dereceden denklemleri ve karmaşık sayıları bitirdik. Sonraki konumuz ikinci dereceden eşitsizlikler. Ciddi anlamda çok öğretici olacak ciddi anlamda bir daha asla unutamayacağım bir ders olacak unutamayacağım bir video olacak unutamayacağım bir konu haline gelecek ikinci dereceden eşitsizlikler. Ve artık sınava kadar bir daha dönüp de tekrar bakasın bile gelmeyecek. Ben kesinim, ben eminim, ben netim diyeceksin. Ve sınava da girecek, girdiğin zaman çatır çatır çatır çözeceksin. Şimdiye kadar yukarıdaki konularla yaptığımız gibi eşitsizliklerde, eşitsizliklerde de aynı performansı hem sen hem ben sergileyeceğim. Beraber bu işi kotaracağız. Kaçarı yok. Sonraki o zaman videoda görüşürüz beni bekle. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.